Ben Güval Başet, Netböktay Eş 1978 İzmir doğumluyum, evliyim, bir erkek çocuk olasıyım. 9 Eyl Üniversitesi'nde yüksek lisans öğretimi bitirdikten sonra çeşitli sigorta, finans şirketlerinde çalıştım. Girişimcilik aslında bana ailemden geçen bir özellik. Ve her zaman içimde girişimci olma isteği vardı. 2005 yılında yapmış olduğumuz araştırmalarda poli temizleme sektöründeki karlılık ve kapıdan kapıya poli temizleme İzmir'de hiç yapılmadığı takip çekti. En sonunda ailemin de desteğiyle ilk kur temizleme bazılarını Dry Taxi'yi İzmir al açtık. Kapıdan kapıya kur temizleme sistemini İzmir'de ciddi anlamda uygulayan ilk bir mantık. Daha sonra aydınları İstanbul'da mağazalar açarak büyümemizi sürdürdükten sonra mağazacılıkla beraber artık işimizi online taşımak için bir pazar yeri uygulaması yapmaya karar verdik ve çalışmalara başladık. Merhaba ben Gökhan Aydan, 1977 Samsun doğumluyum, evliyim ve iki prenses babasıyım. 94 yılından 2008 yılına kadar çeşitli sektörlerde satış ve pazarlama alanında çekirdekten başlayarak satış yöneticilerine kadar tüm kademeler çalıştım. 2008 yılında Profile Hornik'teki görevinden ayrılarak eşimle TG grubu şirketini kurdum. TG grubu başta Medical Park olmak üzere çeşitli hastanelerin inbound ve outbound çağrı merkezi projelerini gerçekleştirdim. Hastanelerin check-up paketlerini hazırlayıp, tele satışını başlatan ilk firma olduk. Bu süre içerisinde hastanelere yüzde yakın HDL check-up ve sigorta satışı, şikayet yönetimi ve müşteri iletişim hizmetleri verdik. 2012'de Seylantepe'de 1000 metrekarelik bir alanda kur temizleme fabrikası kurarak doktorlar markamızı hayata geçirdik. Kur temizleme paketleri oluşturarak çağrı merkezi üzerinden satışlarını gerçekleştirmeye başladık. 2014'te, o dönemdeki ortaklarıma TGA Group ve Dr.Live Markası'nı devrederek NetMarkt ve Selam'ımıza e 2014 Ekim ayında ilk arayüzümüzü yayın alarak ilk siparişimizi aldık. 2014-2016 yılları bizim için tecrübe kadarımızdan çok belirli geçti. Nasıl para harcamamız gerektiğini bu yıllarda çok güzel öğretti. Projeyi belirli bir noktaya getirdikten sonra profesyonel yatırımcılarıyla işi yükmek istedik ve yatırım türlerimizden 2016'da başladık. 2016 yılında DryTax olarak biz de çalışmalarımızı sürdürürken karşımıza networkler çıktı. Projeyi inceledik, bizim yapmak istediklerimizle örtüşen bir proje olduğunu gördük ve tanışmak istedik. Sonuç olarak bu tanışmadan çok güzel bir birleşme, bir ortaklık doğdu. Aslında amacımız bu mağazaları ile online tarafı entegre ederek devam etmekte. Ancak önceliğimiz ve hedefimiz networkler olduğu için mağazacılıktan çıkıp sadece online olarak devam etme kararı aldık. Ve kuru temizleme mağazalarımızı satarak yola sadece Network Drive markası ile devam ettik. Şu anda 30 çalışanımızla büyük bir aileyiz. Türkiye'de kuru temizleme pazarı offline devam eden bir pazar. Sektörde 10 binden fazla oyuncu var. Bunlar bayık ve bin, yani franchise dediğimiz mağazalarla birlikte, aslında çoğunlukla bireysel girişimçiler. Biz de bu pazarda online tarafta büyük bir boşluk olduğunun, bireysel mağazaların dijitalleşme ve pazarlama faaliyetlerinde çok fazla eksiklerinin olduğunun farkına vardık ve bu girişimi kurmaya karar verdik. Bizim amacımız, Türkiye'de bakir durumda olan online kur temizleme pazarın lider olusu olmak ve pazarın standartlarını yükseltmesine online hala ile öncü olmalıdır. Biz diyoruz ki, kuru temizleme, ütü, çamaşır işlerinde uğraşmasan hayatına zaman ayır, bunlar bizim işimiz. Network farklı kuru temizleme ve halı yıkama firmalarını Network Drive adıyla tek bir çatı altını toplayarak Çağrı Merkezi, web sitesi ve mobil bir üzerinden, kullanıcı bile bayileri bir araya getiren Türkiye'nin en büyük kur temizleme, ütüleme ve halı yıkamalardır. Ayrıca 2017 yılında üyelik sistemimiz Enkırab'ı müşterimiz hizmetine sundu. Nedir Enkırab? Enkırab hizmetlerimizden indirimli yararlanmak isteyen müşteriler için ulusu bir üyelik sistemidir. Enkırab üyeleri bir yıl boyunca kur temizleme ve halı yıkama alışverişiminde geçerli, %50'inden belli bir hizmet bedeli karşılığında faydalanabilmektedir. Bayramızın ismini, hem projemizin içinde bayağı yapısı olduğu için, hem de başlangıçtan beri yurt dışına açılma hedefimiz olduğu için net ortay olarak denildik. Hedef kitleniz, ağırlıklı olarak internetten alışveriş yapmaya yatkın, standartlar yüksek beyaz yakalılar, tüketici bilinci gelişmiş şirket üreticileri, ayrıca projemizin alışkanlığı olan üst gelir kesimler denebilir. Ama artan dış yolu, bekarlık ve birenesellikteki artış ve aslında kuru temizleme şu anda herkesin ihtiyacı olan bir haline geldi. Hatta şu anda bizim videoyu çekerken aynı zamanda belirle bir yer, kuru temizli insanlar. Halı tarafında da evinde halı olan ve halılarına özen gösteren, özellikle evinde evcil hayvan besleyen herkes bizim hedef Projemizin en büyük özelliği, Kolay bir şekilde kuru temizleme ve alı yıkama ihtiyacınızı mobil uygulamamızdan, internet sitemizden ya da mobil web sitemizden 7 yüzyıldır oluşturup en kısa sürede evinizden teslim aldıran, işlem gördükten sonra da evinize hızlı bir biçimde teslim ettiren, ayrıca kaliteli hizmet aldığınız, bu süreçte de karşınızda muhatap olabileceği bir çağrı merkezi olan ve kuru temizleme ekosistemine destek veren online bir proje olmasıdır. Ayrıca enkılap ile de tüm bu hizmetleri hem en kaliteli hem de en uygundan alabileceğiniz bir projedir. Amacımız, en önemli hizmetlerden biri olan kuru temizleme ve halı yıkama hizmetlerini dijital dünyaya ayak uydurarak online sipariş verilebilen bir hale getirmek, varlığı ile kuru temizleme denilince akla gelen ilk şirket olmak ve online pazarda da lider olarak önce Türkiye'ye sonra da dünyaya yayılmak olarak özetleyebiliriz. Bizi diğer projelerden ayıran en önemli sevdiğimiz, hem yatırımcılarımızın gücü, hem sektörden gelen tecrübemiz, hem de e-ticaret ve aynı zamanda çağrı merkeziyle uzman, personelin bir araya gelerek oluşturduğu büyük sinerjidir. Projeyi geliştirirken nitelikli personel bulma, temizleme bayilerini yeni sisteme adapt etme, geleneksel bir hizmet olan kurutemizleme hizmetini online olarak müşteriye kabul etme gibi pek çok sorunlarla karşılaştık. Mentor yatırımcılarımızın desteği ve bizim de sektörel tecrübemizde bu sorunları açtık ve net bir kadar getirdik. Kitle fonlaması aslında çok zamandır ilgiyle takip ettiğimiz bir fonlama çeşidi. Yatırılan tutarı yanında binlerce ortağınızın olduğunu bilmek, onlardan gelecek destek önemini anlamak bizim için çok önemli. Şirket olarak çok değerli yatırımcılara sahibiz. Hepsi de bundan ayrı ayrı teşekkür etmek istedik. Bununla birlikte bir nevi yara halka arz olan bu sistem, bize gelecek yatırım sistemi, Böyle bir gücü arkanıza alarak, her ortağın sizin büyümeniz için vereceği katkı, şirketin çok daha hızlı büyümesinde etkin olacaktır. Bu arada yatırımcılarımız aynı zamanda bizim de olacağı için hem yatırım olacağız hem de takdir dersiz bir müşterilerimizle edebiliriz. aldıktan sonraki heriflerimizden kısaca bahsetmek gerekirse, öncelikli olarak mevcut uygulama için gelişimler yapacağız. Mobil uygulamamıza yeni bir ürünler geliştireceğiz. Bunlar işte Dostlar'ın her türlü su modelini mobil uygulamada hayata geçirmeye planlıyoruz. Dijital pazarlama kanallarının optimizasyonu ve bütçesini Tüm Türkiye yapılanmasını tekrar başlatacağız. Yazılım satış çağrı vergesi büyüterek büyümemize devam edeceğiz. Kısa orta ve uzun vadeli planlarından bahsetmek gerekirse öncelikle bir yıllık planımız Türkiye yapılanmasına başlaması İnflasyon Markedik Projeti için yazılımın tamamlanması ile sektöre uygun influencerlar belirleyip anlaşmalar yapılması, İstanbul'dan başlayarak dosyalarının devreye alınması olarak belirleyebiliriz. Pazarlama bütçelerinin arttırılırla da çok hafı yüksek büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Orta vadede Türkiye yapılanmasının tamamlanmasıyla bir süper ev ile entegre olma gibi bir hedefimiz var. Uzun vadede ise yurt dışı açılımın yapılması hedefliyoruz. var. Ee, ürünümüzün iş modelinden biraz bahsetmem gerekirse Müşterilerimiz, uygulamamızdan, web sitemizden ya da mobil web sitemizden siparişlerini sipariş saat dilimlerine göre oluşturur. Sipariş, Çağrı merkezimiz tarafından en yakın bayiye ve kuru temizlemede İstanbul'da adrese göre şoförümüz alır. Diğer illerde ve halı yıkamında şu anda anlaşmalı bayilerimiz kendi araçlarıyla ürünleri toplamaktadır. Toplanan ürünler anlaşmalı bayiler tarafından temizlenir, Network'ta askı ve poşetiyle müşteriye teslim edilir. Ödeme, ister sipariş verirken online, ister kapıda nakit veya kredi kartı olarak yapılır. Pazar analizi sonuçlarına göre online pazarda şu anda liderliğiniz. Bizim gibi birkaç uygulama daha var ama bazılarının öncelik verdiği hizmetler farklı, bazıları hacim olarak bizim yerimizdedir. Bizim amacımız sektördeki liderliğinizi sürdürmek ve büyümemizi devam ettirmek. Bunun yanında elbette Rakiplerimizin de güzel imza imzalatması bizi mutlu eder. Çünkü rekabet her zaman bizi diri tutar. Bununla beraber offline pazarın düşünürsek daha gideceğimiz çok yol olduğunu söyleyebiliriz. Satış için şu anda aktif olarak dijital pazarlama ve kurumsal pazarlama üzerinden yerlemekteyiz. Dijital pazarlama Facebook, Instagram, Google üzerinden reklam vererek yeni güçleri edinirken, kurumsal olarak da şirketlerle çeşitli anlaşmalar yapıyoruz. Hopi'nin başından beri kur temizleme alanında anlaşmalı buluyoruz. Bunun yanında çeşitli bankalarla dönem dönem hem çalışan ve hem müşterilerin için kampanyalar yapıyoruz. Yemek sepeti ve altın yıldızı ile her dönem kampanyalar yapıyoruz. Yeni dönemde bu kanalları kullanmaya devam ederek influencer marketing ve offline pazarlamayı da bunlara eklemeyi planlıyoruz. Bize neden yatırım yapmalısınız? Çünkü Türkiye'de ilk defa bizim tarafımızdan kurulan kuru temizlemeli halı yıkama online hizmetinin başta Türkiye ve daha sonra dünyaya yayilarak sektörün online kursu olma ihtimalinin en büyük adayız. Sektörel ve online tecrübelerimize göre diğer olası rakiplerimizden hep bir adım öndeyiz. Geleneksel anlamda çok büyük olan bir pazarda online tarafta büyük bir boşluk var pandemi ile beraber online alışveriş yöntemleri çok arttığımızda geleneksel taraftan online dönüşme öncülük edecek bir var biziz. Ve ayrıca mevcut yazılımcılarımızın gücü ve arkamızda olması yeni yatırımcılara güven ve bu sektörü domine edeceğimizin en büyük göstergesi olmaktadır.